Gençler selamlar ben S.M.L. Hoca S.M.L. Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin yayınları tyT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz bu kanalda Nerede kaldık? Rasyonel sayılarda işlem, üniversiteliğin konu başlığıyla 9. testin çözümlerine kaldık arkadaşlar Sayfa numaralarımız ise 18 ve 19 derseniz abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz çözümlerimize başlayalım Evet gençler bize demiş ki ilk sorumuzda Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı incelemek için denizden rastgele alınan bir görüntü 5'e 5 birim kareye ayrılmış ve bu inceleme alanının şekilde belirtildiği kadar kısmının müsilajla kaplı olduğu görülmüştür. Buna göre bu inceleme alanında müsilajla kaplı kısmın alanının tüm inceleme alanına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle Kaç tane alana müsilaj bulaşmış? Bunu bir görelim arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane alana bulaşmış ve bu 5'e 5'ti. Yani 25 tane kare var burada. Şimdi maksimum 16 25'ine müsilaj bulaşmıştır diyeceğiz. Minimumunu bulalım şimdi de. Minimum içinde şuna bakacağız. Tamamı müsilajla kaplı olanlar. Bakın. 1, 2, 3 4 5 tane bütün kareye bütün birim kareye bulaşmış müsilaj var. O halde ben şunu söyleyebilirim. Tabii ki 5/25'ten daha büyük ve tabii ki 16/25'ten daha küçük diyebilirim. Çünkü diğerlerinin tamamına mı, yarısına mı, ne kadarına olduğu belli değil. Bundan kaynaklı bu tarz soruları bu şekilde çözüyorsunuz. Şimdi hangisi olamaz diye sorulmuştu. Bütün şıkların paydalarını 25 yapabiliriz burayı 5 ile genişletin 15 bölü 25 yapar ki 15 bölü 25 bu aralıktadır yani olur burayı 25 12.5 ile çarpalım 12.5 bölü 25 12.5 yine 5 ile 16 aralığındadır bu da olabilir 5 ile genişletin arkadaşlarım 10 bölü 25 gelir 10 yine bu aralıktadır olur 3 bölü 10 için 2.5 ile çarpalım 7.5 bölü 25 Böyledir arkadaşlarım. 7,5'ta 5 ile 16 aralığında olduğu için bu da olur. 5 1/5 içinde 5 ile genişletirseniz 5/25 geldiğini görürsünüz. 5/25 bu aralıkta değildir. Bunun ta kendisidir. Bakın ama bundan büyük olması gerekiyor. Demek ki cevabınız ne olacakmış? Edirne seçeneği olacakmış arkadaşlar. Devam ediyoruz ikinci soruyla. Bir demir ustasına 12 bölü 5 santim uzunluğunda bir demir çubuk siparişi gelmiş. Buna göre bu ustanın aşağıdaki kestiği demir çubuklardan hangisi siparişe uygundur diye sorulmuş. 12 bölü 5 santimetre olacak arkadaşlar. 12 bölü 5 santimetre demek 12'yi gidersiniz 5'e bölersiniz arkadaşlarım. 2 defa var dersiniz çıktı 2. 1 virgül 1 20'nin içinde 5 ise 4 defadır. Yani 2 virgül 4 olacak arkadaşlarım bizim aradığımız birisidir. Çubuğun uzunluğu. Şimdi 2,4'ü buradan arayalım. Şuna bir bakalım. 5'ten 12'ye kadar 7 cm zaten. Dolayısıyla A şıkkı olamaz. B şıkkına bakalım. 0'dan başlıyor arkadaşlar. Bakın 0'dan başlıyor. 6 küsür. Bu da olamaz. C şıkkına bakıyoruz. Yine 0'dan başlamış 3 küsüre kadar gitmiş. 2.4'ü arıyoruz biz. Bu da olamaz. Denizli seçeneğine bakıyoruz. Sıfırdan başlamış ve 2 virgül bakın şurası 2.5. Iki buçuk, iki buçuktan hemen önce 2.4 dolayısıyla cevap Denizli. Edirne seçeneğine bakıyorsunuz. Bununla aynı yerde bitmiş ama ta Cetbel'in başından başlamış. Bak sıfırdan başlamamış. Arada e, hani o sıfırla Cetbel'in ilk başladığı plastik bölümün veya metal bölümün bir boşluğu vardır ya o boşluğu da kullanmış. Dolayısıyla bu da olamaz cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 3. sorumla. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası eş aralıklara 1 ile 2 arası da eş aralıklara bölünmüş. Bakın burası 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölünmüşken burası 1, 2, 3 parçaya bölünmüş. Ee, uzun çizgilere denk gelen sayılarda bir tam sayıymış. A x artı b'ye eşittir 1 olduğuna göre x eksiye farkının en büyük değeri acaba kaçtır diye soruluyor bize. Öncelikle gençler. Bakınız. 1, 2, 3. parça kullanılmış. Şimdi ben 0 ile 1 arasının 1 bir birim uzunlukta olduğunu biliyorum. 5 eşit parçaya bölündüyse 1 bölü 5'tir her parçanın uzunluğu. Ve 0'dan 3 birim uzaklaştığına göre 3 ile çarparsınız 3 5 gelir. Tamam. Ki bu bize A'yı verecektir. A sayısı 3 bölü 5'miş. Şimdi B sayısını bulmaya geçelim. 1 ile 2 arasının uzunluğu 1 bir birim. Bunu 3 eşit parçaya bölmüş ve 1 defa ilerlemiş. Yani çarpı 1 bir ve 1'in üzerine eklediği için bunu da 1 ekliyoruz. Bu da sevgili arkadaşlar biri görmezden gelebiliriz. 1 kere 3, 3, 1 ekledim. 4 bölü 3, 4 bölü 3 de bize B'yi verir. Şimdi tüm bunlar bizim elimizdeyken. Şunu şöyle biraz kenara çekip e, küçültebiliriz arkadaşlarım. Tüm bunlar bizim elimizdeyken gençler. Şöyle diyorsunuz bakın. Ee, ax artı b'ye şimdi ben a ve b'yi buldum ya yerlerine yazacağım tabi 3 bölü 5x artı b neydi arkadaşlar 4 bölü 3 y eşittir 1'miş tamam x y farkının en büyük değeri bize soruluyor şimdi ben burada x yyi bulabilmek adına bunlar birer bak neymiş bu arada uzun çizgilerle belirtilenler birer tam sayıymış bunu da unutmayalım tamam birer tam sayı Peki bunun bir gelebilmesi için x eksiye farkının en büyük değeri soruluyor ya maksimum olabilmesi için y'yi küçük seçmem gerekiyor burada x de buna bağlı olarak büyük gelecektir zaten şimdi y'yi küçük seçeceksem ben gidelim y'yi 3 seçerim 2'den sonra geldiği için Eğer ki y 3 olursa bakın burası 3 3 gider 3 bölü 5x artı 4 eşittir 1 olur 4'ü karşıya gönderirsiniz 3 bölü 5x eşittir eksi 3 olur arkadaşlar Pura'nın -3 gelebilmesi için ikisinin eksisi 5 olması şarttır. Dolayısıyla x 5, y de 3 ise bunların farkı -8'dir. Cevabımız da C'dir deriz. Geçtim 4'e. Mavi olanına -1 ile 0, pembe olanına ise 0 ile 1'in ortasındaki sayının işaretlendiği şekil 1'deki iki sayı doğrusu işaretli noktalarında şekil 2'deki gibi dik kesiştiriliyor. Şimdi -1 ile 0'ın arkadaşlarım -1/2 bölü iki, 0 ile 1'in burası da ne olacak 1 2 olacak Yani şu çizgi pembe için 1 2 Mavi için arkadaşlarım eksi 1 2 olacaktır Sarı boyalı bölgenin çevresi sorulmuş Şu kısım kaç biriyim? Eksi 3 bölü 2'den eksi 1 bölü 2'yi çıkarırsanız 1 gelecektir Şu kısım nedir arkadaşlarım? 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 4'ü çıkarırsan 3 4 gelecektir Şimdi gelelim şu uzunluğu hipotenüsü bulmaya Öncelikle sevgili arkadaşlarım elimizde bizim şu şekilde bir üçgen var. Bu üçgende şurası 1 geldi. Yani 4/4. Burası 3/4 geldi. Bakın 3/4 bölü 4/4 bölü o zaman 5/4 3 4 5 üçgeninden. Demek ki burası da 5/4. Şimdi çevresini bulalım. Bir 5/4'ümüz var zaten taş gibi. Bir 3/4'ümüz var. Bir de birimiz var. Şu ikisini toplayın 8/4. 8/4 2'nin ta kendisidir. 2'ye 1 eklerseniz de cevap ne olur? 3 olur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir deriz. Ve bir diğer sayfadayız 19. sorumuz 5. soru 19. sayfamız 5. soru Öncelikle gençler Turhan aynı büyüklükteki asetata yani şeffaf plastik kağıta aşağıdaki işlemleri uygulamıştır. Birincisini 5 eşit parçaya ayırarak 3 parçasını şeffaf mavi ile boyamıştır. İkincisini 3 eşit parçaya ayırarak 2 parçasını şeffaf sarıya, sarı boyayla boyamıştır. Turhan daha sonra bu kartları aşağıdaki gibi üst üste yerleştirdiğinde çakışan renkler yeşil görünmüştür. Buna göre Turhan'ın yeşil bölge elde etmek için yaptığı işlem aşağıdakilerden acaba hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bu matematiksel bir işlemin modellenmiş halini vermiş bize. Bunun matematiksel karşılığı soruluyor. Anlaştık matematiksel karşılığı soruluyor. Peki ne yapılacak? Şimdi öncelikle... Şu parça 3'ü boyanmış Bakın be'şi kesilmiş 3'ü boyanmış Dolayısıyla zaten bu mavinin belirttiği şey 3 bölü 5'tir arkadaşlar Buraya geçiyoruz 3'e bölmüş ikisini boyanmış O da 2 bölü 3'tür Şimdi bu mavi işlem Bu da sarı işlem Acaba bunlara hangi işlem uygulanarak Şurası elde edilmiş Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tanesi Boyanmış Burasının tamamı kaç birim arkadaşlarım Bir de ona bakalım Birim kare Toplam 15 birim kare. Şimdi 6 bölü 15'i elde etmek için bunlara ne yapılır? Tabii ki çarpılır. Dolayısıyla 3 bölü 5 ile 2 bölü 3'ün çarpımıdır diyeceğiz. Cevabımız da Ceyhan olacak. Beşinci sorumuz. Ve altıncı soruma geçiyorum. Altıncı soruda bize denmiş ki aşağıda bir karpuz, bir kavun ve bir portakalın elektronik bir tartıyla yapılan 3 farklı ağırlık ölçümü verilmiştir. Karpuzun 12.6 kilogramı olduğu açık. 20'den 12.6'yı çıkarırsanız 7.4 kalır kavur için. E kavun 7.4 burada da 7.4'tür. 9.8'den 7.4'ü çıkarırsan da 2.4 portakalın ağırlığı gelmiş olur. Portakalın ağırlığı sormuştu. Cevap C seçeneğinde. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. 7. sorumuzda. Bir lise öğrencisi, bir ortaokulu öğrencisinin kesir problemleriyle ilgili ödevine yardım etmek için aşağıdaki modellemeleri yapmıştır. Birinci modellemede 4 litrelik su 2 bölü 3 litrelik kaç tane şişeye doldurulabilir şeklinde. Şimdi birinci şişe, ikinci şişe, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı şişe toplam 6 tane şişe gereklidir denilmiş. Şimdi ne deniyordu arkadaşlarım? 4 litrelik suydu. Şurası 1 litre 2 litre 3 litre 4 litre Denilmiş ya bize 2 tanesi bak. Şurası 1 litre ise 3 eşit parçaya bölmüş Her biri 1 bir bölü 3'tür 1 bölü 3 1 bölü 3 daha 2 bölü 3 litrelik birinci şişe Şurası ikinci şişe 3. 4. 5. 6. şişeye Toplam 6 şişe gerekir demiş doğru Ki zaten 4 çarpı 2 bölü 3 ile çarparsanız Pardon 4'ü 2 bölü 3'e bölerseniz Eşittir derseniz 12 bölü 2'den. Zaten 6 gelecektir. Bu 1. Yanlış yapılan soruluyor. Birincisi gayet doğru. Dolayısıyla 1 olanları silebilirsiniz arkadaşlarım. 2 tanesinde 1 var. Devam. 3 bölü 4 tonluk bir yük. 2 eşit parçaya ayrıldığında her, biri, her bir parça kaç tondur? 3 bölü 4'ü 2'ye bölerseniz 3 bölü 8'i elde edersiniz arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabınız 3 bölü 8 çıkması gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapmış modellemeyi doğru yapmış mı bir de ona bakalım. Bakın 4 eşit parçaya ayırmış 3 tanesini boyamış. Bu 3 4'ün matematiksel gösterimidir. Daha sonrasında 2 eşit parçaya tam ortadan ayırmış. Ortadan ayırdıktan sonra da burası 3 bölü 8'dir. Şurası 3 bölü 8'dir denilmiş. Burası 3 bölü 4'tü bakın. Ne demişti bize? Ne demişti bize? Her bir parça kaç tondur? 3 bölü 8'e 3 bölü 8. Demek ki bu da doğru. İki olanları da sileceğiz. Cevabımız neymiş? Ceyhan seçeneğiymiş arkadaşlarım. 7. sorumuzun. Bir de 3. öncüle bakalım. Niye yanlış? 2 bölü 3 metrelik ip 1 bölü 6 metrelik kaç parçaya ayrılabilir diye sorulmuş. Tabii ki biz 2 bölü 3'ü 1 bölü 6'ya bölmemiz gerekiyordu. Bu da 12 bölü 3'den 4 tane yapar arkadaşlarım. Buna göre ee, tamam. 2 bölü 3'ü ipi ayırmış eyvallah ama daha sonrasında bu 2 bölü 3'lük kısmı 4 eşit parçaya ayırmış sadece. Yani bura, şurası 1, 2, 3, 4 eşit parçaya ayırmış. Ve 4 bölü 6 tane denmiş. Bizim cevabımızın 4 tane olacaktı. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğiydi sevgili gençler. Ve 8. ve aslında son sorumuzdayız. Arızalanan bir hesap makinesi ondalık sayıların virgülünü çarpma işlemi olarak algılamakta. A, B, C, D ve E birer rakam olmak üzere bu makineyle A virgül B, C ile D virgül e E'yi çarpma işlemi yapıldığında ekrana 111 sonucu gelmiş. Buna göre bu makineyle A virgül B, C artı D virgül E işlemi yapılırsa elde edilecek sonuç en fazla kaç olur diye sormuş şimdi bu makine virgülleri çarpma işlemi olarak algılıyor ya aslına bakarsanız a çarpı b c çarpı d çarpı e olarak algılamış bunu bakın rakam rakam rakam iki basamaklı sayı ve bunun sonucu ne gelmiş 111 gelmiş şimdi ben bu 111'i asal çarpanlarını ayırdığım takdirde arkadaşlar şöyle ayıralım 3'e bölünür 3'e bölündüğü takdirde burası 37 gelecektir 37 gelmez özür dilerim ee, tekrar ayırmakta fayda var ee, 37 mi geliyor ya 90 artı 21 37 geliyor aynen 37 37'ye böldüğün takdirde de 1 gelir zaten şimdi demek ki arkadaşlar 37 iki basamaklı bir asal olduğu için şuna mutlaka ama mutlaka 37'yi yazacağız bir tanesini de şunlardan bir tanesini de 3 Diğer geri kalan iki tanesini de 1 seçmemiz lazım Tamam Dolayısıyla bunlardan bir tanesini 3 Diğerlerini de 1 seçeceğiz Böylelikle 3 çarpı 37 çarpı 1 bir çarpı 1'den 111'i bulabilir ancak bu makine Ama he, Bu makine ile şu işlem yapılırsa Ne bulunur diye sorulmuş Ve sonuç en fazla kaç olur diye sorulmuş Böylelikle bu makine aslında bunu nasıl algılayacaktır A çarpı Bc Artı artı olarak algılıyor. Allah'a çok şükür. D çarpı E. Şimdi A'yı ben burada 3 seçersem bunu da 37 seçersem tabii ki sonuç büyük gelecektir. 3 kere 37 de bize zaten 111 sonucunu veriyordu. Artı 1 kere 1 de 1 verir. Toplamda 112 sonucuna ulaşırız. Cevabımız da Edirne seçeneği olmuş olur. Gençler videonun ve testin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer videolarda diğer testlerde görüşünceye dek hoşçakalın sağlıkla kalın ve tabii ki Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.